Konuş konuş konuş konuş konuş yazık sana be Asla olamayacağız aynı seviyette Ben yazıyordum şiir yarı yaşımdayım Aramızdaki fark budur Senden her açıda daim bunu düşünüp düşünüp kudur Neyse gurur duy kendinle övünebilirsin kendinle Mutlu ol düşünüp düşünüp seni iple Bana ne denk saymıyorum rakipten seni Mizah seviyen sesin gibi yerlerde gördürme beni ne babana acıyonum diyorduk nereden sosturluyormu çocuk Barışmak maşar Kullan